Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. AYT Matematik 2023 kampına kamp kitabımızda sevgili arkadaşlarım. Sondan ikinci videodayız. Artık ramak kaldı sevgili arkadaşlarım kitabın bitmesine. Tabii bunun da biraz heyecanı var. Bunun biraz üzüntüsü de var. E, bu aralar biraz daha fazla çalışmaya başladım. Biraz daha fazla derken bayağı bir yoğun çalışmaya başladım. Yani... Yine böyle geceleri uykusuz <gülüyor> modlara girişi yaptım arkadaşlarım. Çünkü sizler için yeni projeler lazım. Yeni projeler şart. Ee, bu sınava kadar olan süreçte sizin her daim her daim yanınızdayım. Ve bunu da size arkadaşlarım daha iyi, daha fevkalade'nin fevkinde gösterebilmek adına yeni projeler şart, adam akıllı ustaca hazırlanmış projeler şart arkadaşlar. Bundan kaynaklı da biraz uykusuz günler içerisine girmiş bulunuyoruz. Evet. Konumuz integralin large testi. Large test 1'deyiz arkadaşlar ve large test 1'den sonra bir tane daha zor test çözeceğiz. Artık kitapta son 4 sayfa yani son 2 tanecik yaprak kaldı arkadaşlar. O yaprakları da bitirdikten sonra kitabı bitiriyoruz ve hayırlı uğurlu olsun diyeceğiz inşallah. Şimdi gençler hazırsanız geçelim large test 1'in çözümlerine. Hadi bakalım. Müzik Evet ilk sorumuza bir el atalım şöyle bakalım yakından ve okuyalım A ve B gerçel sayılar ve A B'den daha küçük olmak üzere A'dan B'ye kadar 4x eksi x kare artı 3,25 dx integralinin alabileceği en büyük değer kaçtır diye soruluyor. Şimdi biz bunu e, tabii en büyük en küçük değer sorularında yapmamız gereken olay hareket şu biliyorsun sen de. İşte gidip bu bir ifade ise ben bu ifadenin türevini alıp sıfıra eşitleyip maksimumunu minimumunu bulmam lazım. Burada da en büyük sorulduğu için maksimumu elde etmemiz gerekiyor fakat burada şöyle bir sıkıntı var. Yani ifade integral ifadesi ve zaten belirli bir integral yani bir sayıya eşit olacak ve bunun en büyük değeri için türev metoduna çok da girmek zorunda değiliz daha güzel metotlar var, mevcut. Şimdi bunu önce görsel olarak bir hayal etmemiz gerekiyor bizim. Şimdi kartezyen koordinat sisteminde içerideki ifadeye bakarsanız ikinci dereceden bir ifade, yani grafiğini çizersek bir parabol olur. Hatta baş kat da negatif olduğundan bu ifade bir kolları aşağı doğru olan bir paraboldür. Yani örnek veriyorum, şöyle bir paraboldür. Tamam. Şimdi bu parabolde, A'dan daha küçükmüş A'dan B'ye kadar bu ifadenin integralinin alabileceği en büyük değeri hesaplayabilmek adına şöyle derim. Aslında bakarsanız bu bir alan ifade edecek bize ve bu alanın maksimum değeri isteniyor. Bu alanın maksimum değerini bulabilmek adına da tabi integral olduğu için alanlar negatif de çıkabiliyor burada. Negatif alanları engelleyebilmek için ben A'yı B'yi bu taraflarda seçmem çok mantıksız. A'yı burada B'yi de burada seçmem şarttır arkadaşlar. Neden? Çünkü A'dan B'ye kadar integrali yani alana hesaplarsanız bu alan bize şurayı verecektir. Ve x ekseninin üzerinde kalan en büyük yer olduğu için burası zaten sonuç maksimum gelecektir. Pekala. Çok güzel. Şimdi bunu yaptık da hocam A'yı B'yi bulmak için kökleri mi bulmamız gerekiyor? Merak etme kökleri de bulman gerekmiyor. Burada artık alan sorulduğu için bu alan en büyük değeri kaçtır diye sorulduğundan bu alan sorulduğu için bizim ne yapmamız gerekiyor gençler? Bu parabolle x ekseninin arasında kalan en, e, alanın en büyük değerini bulmak için ya da o alanı bulabilmek için alan formülü vermiştim ben size. Delta kök delta bölü 6a kare biçiminde. Şimdi şimdi şunu da hatırlatmayı unuttum. Ee, şurası eksi olacak arkadaşlar. Artı değil eksi olacak. Soru yanlış olur mu? Soru doğru olur. Yani sıkıntı yok. Ama e, çok çirkin sayılar çıkar. Burası eksi olacak tamam Şimdi gelin biz bu şu formülde alanı bulalım. B kare eksi- 4 ha cydi deltamız önce deltayı bulacağız B'miz 4 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı a'mız eksi 1 çarpı c'miz de sevgili arkadaşlarım eksi 3 virgül25. Şimdi şu eksi ile eksi artı yapsın şunları çarparsanız eksi 13 gelir 16 eksi 13'ten deltamız 3'müş Şimdi yerine yazalım 3 kök 3 bölü 3 A'sı eksi 1 de eksi 1'in karesi 1 olduğundan yazmayacağım. Bir de altımız var. Tabii 3 ile 6'yı da sadeleştirirseniz şurada 2 kalır. Bakın alan kök 3 bölü 2'ymiş. O halde cevabımız C seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Geçtim 2'ye. Gerçel sayılarda sürekli bir F fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiş. Bakın türev grafiği olunca ne yapıyorduk? Hemen şöyle bir işaret koyun arkadaşlar. Türev olduğunu unutmayın lütfen. Daha sonrasında ise... Buna göre f fonksiyonunun yerel maksimum değeri ile yerel minimum değeri arasındaki fark acaba kaç olabilir diye sorulmuş. Şimdi burada biraz ustaca ele almamız lazım soruyu. Öncelikle sevgili arkadaşlar. Bizim fonksiyonumuzun türevi bakın burada eksi eksi eksi hareket etmiş. Sonra buraya bir geçmiş artı olmuş. Sonra burada artı artı artı diye gelmiş gelmiş gelmiş. Şuraya bir geçmiş eksi olmuş arkadaşlar. Tamam. Demek ki. Tam olarak eksi 2 noktasında azalırken artmaya başlamış. Tam olarak 2 noktasında da artarken azalmaya başlamış. Bu ne demek? Eksi 2 noktasında azalıştan artışa geçtiği için burada bir minimum var. Artı 2 noktasında artıştan azalışa geçtiği için burada bir maksimum söz konusu. Tamam. Pekala. Şimdi o zaman bizden şu isteniyor. F fonksiyonunun yerel maksimum değeri nedir? F2'dir. Yerel minimum değeri nedir? F-2'dir. İşte arkadaşlarım. Bizden bu isteniyor Peki ben bu ifadeyi elde edebilmek için neler yapabilirim? Eksi 2'den 2'ye kadar f'in türevinde x dx ne demek? f'in türeviden f'in türevinin integrali demek f x demek Burada eksi 2 ile artı 2 yerine yazarsanız Ah da şunu elde edersiniz bakın Tam olarak buradaki ifade elde edilir Tamam O halde, Eksi 2'den 2'ye kadar f'in türevinde x, dx dediğimiz şey nedir? Bunu yorumlamak lazım şimdi. Arkadaşlar bu f'in türevinin grafiğinin eksi 2 ile 2 ve x eksiyenin arasında kalan bölgenin alanı demek. Yani bunun e, alanı demek. Peki buradaki alan kaç? E şurası 2 birim hocam. Evet. İşte hocam şurası da 3 birim. 2 kere 3'ten buradaki dikdörtgenin alanı 6. Şurası 2, burası 1 olduğu için buranın alanı da 1. Bir. 1 ile 6'yı topladım 7 yapar hocam. Eşittir 7. Şimdi f2 ile f-2'nin f2'den f-2'yi çıkarınca 7 kalıyor. Ama bizden ne istenmiş? F fonksiyonunun yerel maksimum değeri ile yerel minimum değeri arasındaki fark kaç olabilir demiş. E şimdi maksimumdan minimumu çıkar dememiş. Minimumdan maksimumu da çıkarırsan aradaki farkı bulursun. O halde cevabımız c seçeneği olur diyeceğiz. Geçtim 3'e. a kare eksi b kare 15'miş. Yüksek ihtimalle bu. A eksi B çarpı A artı B biçiminde yazılacak sorunun içerisinde. %99 yazılır. Bu şekilde 2 kare farkını gördüğün zaman yapıştır tamam mı? İşine yaramazsa bile olsun dersin. Sıkıntı yok. Şu kaç saniyen alabilir ki? 2x artı 2'nin B'den A'ya kadar olan integrali de 21'miş. Şimdi 2x'in integrali x kare. 2'nin integrali de 2x. Burada sen B ile A'yı yerine yazacak olursan. A kare artı 2A eksi B kare artı 2B gelir. Burası da a kare eksi b kare artı 2 parantezinde a eksi b'yi verir bize. Şimdi şu a kare eksi b kare dediğimiz olay sevgili arkadaşlar. Burada a eksi b çarpı a artı b biçiminde yazılacak olursa ve artı 2 parantezinde bir de a eksi b'miz var. Ben bunu a eksi b parantezine alırım. Şuracıkta a artı b'miz kalır. Şuracıkta artı 2'miz kalır. Ve bunların çarpımı da 21'miş. Ekstradan ben A-B ile A artı B'nin çarpımının ne olduğunu biliyorum. 15 olduğunu biliyorum. E gelin arkadaşlar oranlayalım o zaman biz bunları. Oranlamadan olmayacak. A-B'ler birbirini götürsün. Şu 21 ile 15'i de 3'e böldüm 7, 3'e böldüm 5 diyelim. İçler dışlar çarpımı yardımıyla 5A artı 5B artı 10 eşittir. 7A artı 7B diyelim. Buradan 10 eşittir. 2A artı 2B gelir. Ve buradan da A artı B'nin 5 olması gerektiğine ulaşabiliriz. Hocam şurası 5 ise tabi ki de burası 3'tür. O halde A artı B 5'miş. A eksi B 3'müş diyeceğiz. Buradan ikisini toplarsanız hatta toplamayın üsttekinden alttakini çıkarın arkadaşlar. A'lar gitsin. Burada 2B kalır burada 2 kalır. Demek ki B kaçmış. Tabii ki birin ta kendisi o halde cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Geçtik dörde. Eksi 2 ile 0 kapalı aralığında azalan, 0, 4 kapalı aralığında artan bir f polinom fonksiyonu için f eksi 2 2'ye, f 0 0'a, f 3 2'ye, f 4 4'e eşitlikleri verilmiştir. F fonksiyonunun eksi 2 ile 4 kapalı aralığındaki grafiği ile eksenler arasında kalan kapalı bölgelerin alanları toplamı birim kare cinsinden hangisi olamaz diye sorulmuş. Şimdi ben bu fonksiyonun grafiğini bir çizmek isterim açıkçası. Düzgün çizelim. Şimdi 2 ile 0 aralığında azalan demiş. Bak 2 şurası olsun. Sıfırdan 4'e kadar da artan demiş. 4'te de burası olsun. F eksi 2 2'ymiş arkadaşlar. Şurası şöylece 2 olsun. Tamam. Şimdi fonksiyonumuz şuradan geçiyor. 1. F sıfır sıfırmış. Orijinden geçiyor. F3 de 2'ymiş. O zaman F'i şöyle olsun. Şurası. Ve F4 de 4'müş. Bakın şurası da 4 olsun. F4 de 4'den geçiyormuş. Şu şekilde. Ve eksi 2'den 0'a kadar azalanmış. Yani bu fonksiyon şöyle de azalabilir tabii. Şöyle de azalabilir. Bir şekilde azalanmış arkadaşlar. Ve da 4'e kadar artan bir fonksiyonmuş. Ve şuradan da geçecek biçimde şöyle bir fonksiyonmuş. Tamam. Şimdi eksenler arasında kalan alan neresi oluyor? Bak burada şu yeşille gösterdim gösterdiğim alan oluyor aslında bakarsanız. Şöyle. Tamam. İşte bu alan hangisi olamaz diye sormuş. Arkadaşlarım şöyle diyeceksiniz. Azalansa bu fonksiyon bu şekilde de azalan olabilir ama şöyle de azalan olabilir. Şu şekilde de azalan olabilir. Tamam yani nasıl azaldığını bilmiyoruz ama şunu biliyoruz ki buradaki gösterdiğimiz yeşil bölgenin alanı kesinlikle ama kesinlikle sıfırdan büyük. Sıfırdan büyük. Ve kesinlikle ve kesinlikle şuradaki 2 çarpı 2 dörtten küçük olacak. Tamam mı? Yine aynı şekilde şu kısma bakacak olursak buradaki yeşil bölgenin alanı da sıfırdan küçük. Ve şuraya A1 diyelim. Şuraya A2 diyelim. A1 sıfırla 4 arasında. A2 de sevgili arkadaşlarım kesinlikle 16'dan daha küçük olacak. Toplarsanız eğer sıfır küçüktür A1 artı A2 ki bize sorulan budur. O da küçüktür 20. Sıfırla 20 arasında olabilir diyor. Yani çat çat çat çat bunlar olabilir. Cevap E şıkkı olamaz. Yani 20 olamaz. 20'den daha küçük olmak zorundaydı zaten. Tamam Beşinci soru. Şimdi biraz bu soruyla ilgileneceğiz. Biraz e, bu soruyu seveceğiz arkadaşlar. Biraz zordur. Yani 10 üzerinden zorluk seviyesi 9.5 diyebiliriz açıkçası. Dolayısıyla beşinci soruyu çok iyi dinleyin. Şu kısımları da silelim. Kafa karışıklığına mahal vermeyelim. Şimdi aşağıda iki boş kare biçimde bir resim çerçevesi verilmiş. SML hoca ben. Px eşittir x e 3'ün karesi polinomunun grafiğini çizmiş. Ve grafiğin y büyük veya eşittir x eksi 3'ün karesi eşitsizliğini sağlayan bölgesini seçtiği bir renkle boyamıştır. Sonra grafik üzerinde m noktası 1 e 4 noktası yani yukarıdaki çerçevenin merkezine gelecek şekilde grafiği çizdiği kağıdı kare şeklinde kesip kestiği kağıdı çerçeveye yerleştirmiştir. Buna göre SML Hoca'nın çerçevesindeki kağıdın boyalı kısmının alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi bu kare biçimindeydi, değil mi? Merkezi neresiymiş? Tam olarak şurası olsun. Bayağı merkez seçtik ha. Böyle göz kararı da olsa. Burası M noktası. Ve M noktasının aslına bakarsanız sevgili arkadaşlarım 1e4 noktası olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi madem burası 1e4 noktası, o halde apsisi 1'dir, ordinatı 4'tür. Şimdi ordinatı 4'ken şu kısım bakın şöyle göstermek istiyorum. Şurası 2 birimdir değil mi? Pekala bak burası 6 idi demek ki burası 1 bir birim burası da 1 bir birim olacak. Şöyle şurası 3 birim olmuş oldu. O halde bir birim daha aşağı indireceğim şöyle. Ve benim x eksenim tam olarak şuralarda bir yerdedir diyeceğim. Şimdi şunları silebiliriz kafamız karışmasın. Şöyle yaptık. Devam. Peki y eksenim nerede olacak? Y eksenimiz de şurası x eşittir 1 olduğu için bak absisi 1 olduğu için. O halde ben bunu bir birim şuradan seçeceğim. Ve diyeceğim ki benim y eksenim de işte buradadır. Pekala x eksenini ve y eksenini şu an gösterebilmiş olduk. Şöyle gösterelim. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar. Bak şurası orijin dedik. Şurayı şöyle belli belirsiz çizgilerle gösterelim. Şurası 1'miş. İşte burası 4'müş Tamam. x eksi 3'ün karesinin grafiğini çizmişti. x eksi 3'ün karesi demek. Şurası x eşittir 3 olacak. Bak şimdi orayı düzgün göstermemiz lazım. Şurası 1'di. E şurası da 2 birimdi. Demek ki tam o çerçevenin içinin bittiği sınır. Yani şurası arkadaşlar 3'e denk geliyor. Tamam. Ve x, x 3'ün karesi dediği için 0 içinde 9'dan geçecek. Bak 0 için 9'dan geçecek x, x 3'ün karesi. 9 nerededir? E şurası 0'dı. Şurası 5'di. Şurası 6'ydı. 6, 6 7'ydi hatta. 9'da şuralarda bir yerde olsun. Şimdi biz, demek ki bizim... Bu bir parabol. X eşittir 3'e teğet olan bir parabol. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım şöyle bir parabolümüz var bizim. Şöyle yap yaptık ve buradan deyip kaçtık. Böyle bir parabolümüz varmış. Ve bu parabolü şuradan kesip buraya yapıştırmış. Yani yapıştırdığı yer, çerçevenin içine koyduğu yer tam olarak şuradaki siyah bölge. Tamam Pekala. Ve bir yerleri boyamıştı değil mi? Nereyi boyamıştı? x-x-3'ün karesinden daha büyük olan yerleri. Yani arkadaşlarım şu içeriği de boyamış bakın. Şurayı şöylece boyamış. Ben de boyayım. Zaten soruyu benim üzerime yazılmış bir soru. Şöyle boyayalım arkadaşlar. Burayı da boyamış. Ve bizden ne istemişti sevgili arkadaşlarım? SML Hoca'nın çerçevesindeki kağıdın boyalı kısmının alanı sorulmuş. He tamam. Bulur muyuz? buluruz sıkıntı yok yani ciddi anlamda buluruz şimdi gençler öncelikle neresi isteniyor orayı net bir gösterelim şöyle sarıyla da boyarsak bence rengi değişebilir aynen bizden şu sarı bölgenin alanı istiyor alanı isteniyordu tamam şurası yeşile dönüşen yer daha açık yeşil olan fıstık yeşil olan yer şimdi düşünelim bakalım ben bu alanı nasıl bulurum integral yardımıyla ve bunun ismi de eksi eksi üçün karesi bu arada. Pekala. Şimdi ben burada şuradan yürüyebilirim. Şurayı bir silelim artık. Dörtlerle mörtlerle işimiz yok. Şurayı da silelim. Şöyle yapalım. Kafamız karışmasın en azından. Ee, nasıl bulabiliriz? Mesela şöyle diyebilirim. Ben bu fonksiyonun integralini y eksenine göre hesaplayayım. Şu şekilde. Şurası kaçtır? Şimdi şurası 1 bir birimli. E şurası da 1 bir birim. Bak burası 2'dir. E 2'nin üzerine şurası da 4 birimli. Şurası. Demek ki 2'nin üzerine ben 4'e eklersem burası da 6 olacakmış. Tamam. 6. E peki 2'den 6'ya kadar şu kısmı hesaplasam. Şu kısmı. Nasıl hesaplarız arkadaşlar? Tabii ki bana fonksiyonun burada tersi lazım. Çünkü y'ye göre integral alacağım artık. Peki fonksiyonun tersi y eşittir. x eksi 3'ün karesi ya şöyle. Fonksiyonun tersini nasıl buluyorduk? Hadi beraber bulalım sen alışmıştın ona. 3 çıkarmış birinci basamakta. ikinci basamakta karesini almıştı. Peki bunun tersi nedir? Kare almanın tersi şöyle kök almaktı. 3 çıkarmak yerine de 3 ekleyeceğiz. Yani artık bizim fonksiyonumuz kök y artı 3 olacakmış. Tamam. Kök y artı 3. Peki hala nereden nereye? 2'den 6'ya kadar alacağız biz bu fonksiyonun integralini. Hadi alalım. 2'den 6'ya kadar kök içinde y artı 3 dedik ve sonra da dy'yi yazdık arkadaşlar. Şimdi bunun integrali ne olur? Şu kök y dediğimiz şey y üzeri 1 bölü 2'dir. Bunun integralini alırsanız y üzeri 3 bölü 2. 3 bölü 2 olduğu için 2 bölü 3 de çarpacağım. Şöyle 3 bölü 2 dedim. Daha sonrasında artı. 3'ün integrali de 3y idi. Burada 2'den 6'ya kadar yerine yazacağız artık. Pekala 6'yı yerine yazarsanız 6'nın kare kökü kök 6'dır. Bunun küpü de 6 kök 6'dır. Yani 2 kök 3 çarpı 6 kök 6 yazdım. Artı 3 çarpı 6 yani 18 orayı direkt 18 yazalım. Şöyle silelim ve 18 yazalım. Daha sonrasında eksi 2'yi yerine yazacağım. 2'nin kare kökü kök 2'dir. Küpünü aldınız. 2 kök 2 geldi. 2 ile çarptınız. 4 kök 2 bölü 3 oldu. Artı 2 kere 3 de 6 yaptı. Ve tabi ki bundan bunu çıkaracağımız için şurası da eksi oldu. Hani 2'yi yazdıktan sonra çıkarıyorduk ya. 18'den 6 çıktı. E tabi haliyle 12 kaldı. Daha sonrasında 6 kök 6 demiş ya bak 6'yı 3'e böldüm 2. 2 kere 2 4. 4 kök 6. Artı 4 kök 6. Ve eksi 4 kök 2 bölü 3. 4 kök 2 bölü 3 dedik. Evet. Bu beyaz bölgenin alanı. Bize neresi lazımdı? Hocam bize şuradaki yeşil bölge lazımdı. Şimdi şu kısım. Bak işaretliyorum. Şurası kaç birimdir? 0'dan 3'e 3 birim. E, şurası da 4 birim olduğunu biliyorduk. O zaman 3 kere 4'ten 12'dir. Şuradaki tamamı. 12'dir dikdörtgen. Dikdörtgenin az önce hesapladığımı çıkarırsam. Şöyle 12'den bakın bunu çıkaracağız. Bundan bunu çıkarırsanız sevgili arkadaşlarım cevabı buluruz. Ki zaten 12'ler gidiyor. Çok güzel. eksi ile içeri dağıtırsanız 4 kök 2 bölü 3 eksi 4 kök 6 geldi. Tamam. Hocam bu negatif gelir. Alan negatif olamaz ya e olsun. Eksiyle çarparız. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. Hatta şöyle diyelim. 4 kök 6 eksi 4 kök 2 bölü 3. Alanın negatif gelemeyeceğini bildiğimiz için artık bunu eksiyle çarpabiliriz. 3 kere 4 kök 6 12 kök 6 yapar. Eksi 4 kök 2 bölü 3 bize cevabı verir. Cevabımız A seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet. En kalın bir soruydu değil mi? Demiştim. 10 üzerinden 9,5 demiştim. Beşinci soruya A dedik. Devam ediyoruz. 197. sayfamızda 6. sorumuzda. Daha basit bir soru. 10 üzerinden 7'lik diyebiliriz. Kusura bakmayın. Her N tam sayısı için. n 5'ten n f(x) e, FX'de X. 3N'ye eşit oluyormuş. He. Bura göre 7'den 27'de 27'ye fx de Kaçtır diye sormuş Şimdi şöyle n-5 ile n artı 5 arasında kaç fark var? 10 değil mi? O halde ben 7'den 17'ye yazarım Artı bir de 17'den 27'ye yazarım Kabul Peki n-5 demiş bak buraya Şurada ne var? Ne var? Yani şunun 5 fazlası n-5'in alt sınırın 5 fazlasını 3 ile çarpmış Alt 5 fazlası kaç? 12. 12'yi 3 ile çarp 36. 17'nin 5 fazlası 22. 22 3 ile çarp 66. Şimdi bunları bir güzel topla güzel kardeşim. 36-66'da kaç yapar? Tabii ki sevgili arkadaşlar. 102 yapar. Cevabımız da A seçeneği olur. 6. sorumuz. Ve devam. 7. soru. Aşağıda F fonksiyonunun bakın. Türevinin grafiği verilmiş. Grafikte S1-S2'ye eşittir. Buna göre... Aşağıdakilerden hangisi doğrudur diye sorulmuş. Hmm. S1'in S2'ye eşit olduğu bilgisi veriliyor bakın. Ee, hangisi doğrudur diye de sorulmuş bize. Şimdi gençler bu türev grafiği. Bunu unutmayalım. Ben o zaman şöyle bir şey yapsam. Mesela sıfırdan sıfırdan bire kadar. Sıfırdan bire kadar. F'in türevinde x dx desem. Bu neye eşit olacaktır? S1'e eşit olacak ama eksilisine neden? Çünkü x ekseninin altında. Peki ben f'in türevinin integralinin fx olduğunu bilmiyor muyum? E biliyorum. 0'dan 1'e kadar yerine yazarsanız ne gelir? f1 eksi f0 gelir. f1'den f0'ı çıkarınca sonuç negatif oluyormuş. Ooo. Attın mı eksi f0'ı karşıya? Attın o zaman ne geldi? f1 küçüktür. f0 geldi. Mükemmel. Devam. Mükemmel ama yetmiyor. f1 f0'dan küçüktür dedik. Bak şu gitti. Geri kalanı kaldı. 4 tane ışık var Peki o zaman bir de 0f şeyden 1'den 2'ye kadar hesaplayalım bizi bunu. F'in türevinde x'de x. Şimdi bu pozitif olacak değil mi? Niye? Çünkü S2 olan yeri gösteriyor bize. Yani bu o zaman şurada kabaca. Fx gelir bunun integrali. 1'den 2'ye kadar. Bu da F2 eksi F1'dir. Bunun pozitif olduğunu biliyorsak demek ki F2 büyüktür. F1 olacak. Şimdi F2 F1'den büyük. Yani F1 en küçüğü mü olacakmış arkadaşlar? F1 en küçükse o zaman E de gitti. Geriye sadece A, B ve C kaldı. Şimdi ben buradaki f 0la F2'yi nasıl kıyaslayacağım? F0 ile F2'yi nasıl kıyaslayacağım? çok Ama çok basit. Alanlar eşitmiş ya. Ben 0'dan 2'ye kadar o zaman e, integral hesaplarsam S1, S2 birbirini götürür ve 0 mı kalır? Demek ki. 0'dan 2'ye f'in türevinde x, dx'i yazdığımız takdirde bu fx gelecek ve 0'dan 2'ye kadar yazacağız ya. Yani f2'den f0 çıkaracağız ya işte bu 0 geliyormuş. O zaman f2 f0'a eşittir. f2 f0'a eşit ve bunlar f1'den daha büyüktür. Cevap B seçeneği olacaktı. Devam ediyorum 8. sorumla. Analitik düzlem üzerinde bu aralıklardan seçilen rastgele bir noktanın X küp artı birden daha büyük veya eşit eşitsizliğini sağlama olasılığı kaçtır? Diye sorulmuş. İlginç. Olasılık sorusu değil mi? İlginç bir soru ama çok da güzel soru. Bunlar ufuk açıcı, beyin açıcı sorular. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım. Beni dinleyerek çözün demiştim size zaten. Böyle kahvenizi, çayınızı alın demiştim. Ben aldım, sözümü tuttum. Sizler de aldıysanız sıkıntı yok. Hatta bir yudum almak istiyorum izninizle. Kahve güzeldir. Kahve güzel şeydir. Ben çok seviyorum ama. Çayı da severim. Kahveyi de severim. Her türlü. Eksi bir bir kapalı aralığında demiş. Bak şimdi. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Eksi ile bir kapalı aralığı. Eksi bir şurada olsun. Bir de şurada olsun. Tamam. Ama şöyle bir sıkıntı var. Ben bunu biraz daha büyük çizeceğim. Ne, ne kadar Nereye kadar gelebiliriz? Buraya kadar gelebiliyormuşuz madem öyle ona göre çizelim şu kısma yapalım arkadaşlar bunu ha, şuraya kadar kurtarır herhalde bir de şöyle yapalım tamam şimdi eksi bir şurası olsun artı bir de şurası olsun altı şurası olsun tamam peki güzel oldu x küp artı bir e, x küp artı bir x küpün grafiği nasıldı arkadaşlar x küpün grafiği bakın şöyle bir şeydi e, hemen göstermek istiyorum şöyle bir şeydi hop şöyle bir şey x küp artı 1 dediği şey nedir o zaman bunun bir birim yukarı kaldırılmış halidir yani şu şekildedir ve eksi 1 içinde sıfırdan geçecektir tabi ki şöyle bir grafikten bahsediyoruz ee, ve ne demiş bundan büyük olan yerler nerededir tabii ki üst taraftadır arkadaşlar şöyle bundan daha büyük olan y'ler bu taraftadır pekala şimdi diyor ki bakın iyi dinleyin x'ler diyor eksi 1 ile 1 aralığında, y'ler de 0 ile 6 aralığındayken yani kapalı bir bölge oluştur istiyor. Bunu nasıl oluştururum? Bakın şöyle. Şu şekilde oluşturabiliriz. Pekala işte burada diyor bu bölgenin içerisinden seçilen bir alanın diyor. Bu eşitsizliği sağlayan, sağlayanlar neredeydi? Sarı bölgedeydi. Yani artık soruşuna dönüş, dönüştü. Bu dikdörtgenin içerisinden bir nokta seçersen Bunun boyalı bölge içerisinde olma olasılığı kaçtır Soru artık buna dönüştü Boyalı bölgeyi hesaplayabilmek için de Ben eksi birden bire kadar Eksi birden bire kadar X küp artı birin integralini bulurum Bu da bana nereyi verecektir Şuradaki yeşil bölgenin alanını verecektir Dikdörtgenin alanından da çıkarırız artık Yapacak bir şey yok Böyle daha basit Şimdi x küp tek fonksiyon olduğu için aralıklarda simetrik bunun integrali zaten 0 gelecek biz birim integraline bakacağız o da çok basit bir kere 1'den eksi bire kadar olan sınır boyu kaç birim 2 1 bir kere 2'den cevap 2 gelecek yani buranın alanı 2 imiş arkadaşlar e şimdi güzel tamamının alanı ne e, tamamının alanı da 2 kere 6'dan 12 o zaman şuraya kaç kalır 10 kalır istenen bölge 10 tüm bölge 12 Cevap bu. Yani 5 bölü 6 bize cevabı verir. Ve 8. sorumuzun cevabı da böylelikle E seçeneği olur. Bakın ne kadar basit bir soru aslında. Vallahi çok basit. Ama diyorum ya hani farklı bir şey görünce öğrenci ya ben yapamıyorum sanki bu çok mu zor diyesi geliyor. Ama çok zor değil. İşin içine girince işin rengi değişiyor. Devam. Bakın yine çok güzel bir soru. A sayısı 0'dan 2'ye kadar karekök içerisinde x kare artı 9 dx yani x kare artı 9'un karekökünün integrali olduğuna göre A sayısı aşağıdaki aralıkların hangisinde yer alır diye sorulmuş. Şimdi bu tarz ifadelerde ki birkaç kaynakta da gördüm çok beğendiğim için sevgili arkadaşlarım bir benzerini yazdım. Burada şunu diyeceğiz. Bu soruları şu şekilde çözün. Aralık soruluyorsa eğer. Şimdi şu x kare artı 9 dediğimiz şey X'ler sıfırdan 2'ye kadar olduğu için ben diyorum ki kök 9 küçük veya eşittir. X kare artı 9 diyeceğim. Bu da küçük veya eşittir. Bakın kök 9 kök dışına çıkabiliyor. Burası çıkmasa da olur bize soruluyor zaten. Bir de buraya kök dışına çıkabilen bir ifade yazalım ki integral alması kolay olsun. X kare ve 9'u kullanaraktan X kare artı 6 X artı 9 dersem eğer kök dışına çıkar. Şurayı şöyle yazalım. Oraya dikkat çekmek adına. Şöyle yazalım arkadaşlar. Ben buraya 6x ekledim. Neden? Çünkü burası artık x3'ün x, artı karesi olmuş oldu. Tamam. Pekala. Onu ikinci basamakta yine yazalım. Şimdi şu kök 9 demek 3 demek. Küçük veya eşittir. x kare artı 9. Neden küçük veya eşittir diyorum. Çünkü x'in sıfır olma ihtimali de var burada. Bundan kaynaklı. O da küçük veya eşittir. Bakın burası da. x artı 3'ün karesinin karekökü ya. Ben direkt bunu çıkarırım. X artı 3'ümüz kalır sadece. Tamam. Hocam mutlak değer dışına çıkması gerekmiyor mu? yani Mutlak değerli olması hmm. gerekmiyor mu? Evet çok mantıklı ama X'ler zaten 0'dan 2 aralığında olduğu için yani X'lerin ben pozitif olduğunu biliyorum. Pozitif sayı 3 eklerseniz zaten pozitif olur. Bundan kaynaklı direkt direkt çıkarttım. Tamam. Peki şimdi gelelim önemli kısma. Hepsinin integrallerini alalım arkadaşlar. Nereden nereye? 0'dan 2'ye tabii ki. Kabul. Ve böylelikle dx'lerimizi de ekleyelim. Böylelikle 3'ün integrali nedir? 3 kere sınır boyu 2 birim 3 kere 2'den 6'dır. Küçük veya eşittir. Burası bizden istenen ifadeydi zaten. O hale getirdik. Ve o da küçük veya eşittir. Şimdi 3'ün integrali zaten 6'ydı. Artı x'in integraline bakacağım. x'in integrali x kare bölü 2'dir. 0'dan 2'ye kadar. Bu da 4 bölü 2 eksi 0'dan 2 gelir. 6 ile 8 kapalı aralığındadır diyebiliriz bize sorulan A ifadesi. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneğidir. E, evet. Son sorumuz Lerj Test 1'de. A kare artı B kareyi vermiş 8 diye. E üzeri x'in diferansiyeli demiş. eşittir 3 ya. Ben E üzeri x'in türevini nereden bileceğim ya? Eski müfredatta olsa vardı. Ama şimdi... Bu müfredatın içerisi acaba İsmail Hoca Bu soruyu yanlış mı yazdı yani Eskiler aklında kalarak mı yazdı Yok hiç öyle de bir şey yapmadım yani Aklıma ucundan bile geçmedi Sadece olay şu Bu e üzeri x'in diferansiyeli ne demek E üzeri x'in türevinde Dx demek ya hocam işte E üzeri x'in türevini bilmiyoruz ya Ya bilmek güzel kardeşim bilme Dışarıda bir de neyi var? İntegrali var bunun Daha ne olsun Türevin integrali neydi? Kendisiydi Bak bitti Ln a ve Ln b'yi de yazdım. Ki e üzeri x'in türevi de integrali de zaten kendisidir. Onda sıkıntı yok da bilmeseniz de oluyor yani. Ln b'yi yerine yazıyorsunuz. E üzeri Ln b eksi. Elen a'yı yerine yazıyoruz. E üzeri Ln a. Ki burada e ile b'yi yer değiştirirseniz b üzeri Ln e eksi. a üzeri Ln e geliyor. Ln e'ler birdi. Demek ki b eksi a eşittir. Kaçmış? 3. Şimdi a kare artı b kare. Kaçtı? 8. Bir de b eksi a'nın 3 olması gerektiğini biliyoruz. Hadi gelin şunun karesini alalım. b kare artı a kare ooo eksi 2 çarpı a çarpı b eşittir 9. Şurası kaçmış? 8. Attığınız karşıya eksi 2 a b eşittir 1. a çarpı b eşittir eksi 1 bölü 2'nin ta kendisi gelmiş olur. Yani cevap c seçeneğiymiş arkadaşlar. Evet. Birbirinden güzel sorular çözdük. Ee, zor sorular çözdük. Sınav tarzımı mı? Evet bazıları ama bazıları sınav tarzı değil. Sınav tarzı olmamasına rağmen de bize integralde ustalaştıracak sorulardı. Burada sınav tarzı olarak gösterdiğim sorular mesela şu sınav tarzıdır arkadaşlar. 1 işaretleyin sınav tarzıdır 2 sınav tarzıdır 4 tam olarak sınav tarzıdır hatta 2 kere işaret koyup daha sonrasında sınav tarzıdır 6 sınav tarzıdır 7 ee, şuraya bakıyoruz. Sınav tarzı olayabilir olmayabilir ama işaretlemeyeceğim Olmasın. Bu da sınav tarzı değil. Ee, şu sınav tarzı olabilir. Evet. Kendimizi geliştirecek. Geri kalan sorularda kendimizi geliştirecek sorular diyebiliriz. Tamam. Ee, kaç tane soru işaretledik? 3 burada. 1, 2, 3 de burada işaretledik. 6. Geriye kalan 4 tane soru da sevgili arkadaşlarım sizleri geliştirecek sorulardı. Valla gayet güzeldi. Özellikle şu soru. uğraştırdı ama güzeldi. Başka burada beğendiğim, çok beğendiğim. Mesela şunu çok beğendim. Çok kurnazca bir soru bu. Güzel bir soru. Şu çok güzel bir soru. Ondan sonra şu çok güzel bir soru. Olasılık olarak yazılmış. Çok güzel bir soruydu. Gibi gibi arkadaşlar. Artık son testimize doğru geçeceğiz. Son testte sevgili arkadaşlarım. ilk soru çok baba bir soru. Güzel bir soruyla başlıyoruz. Merakla bekleyin çözümünü. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.